Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Samsung yetinden konuşmaya motor, motorunun modifiye edilmiş versiyonu. <gülüyor> e, <gülüyor> zaten elimizde bu sesler yok muydu? Daha hala neyi modifiye ediyorsun diye e, soracak olanlar olur. Evet... O eski ses verilerine kavuştuk. Onları kullanabiliyoruz. Ondan yana sıkıntı yok. Çok güzel. Yalnız şimdi de bazı kullanıcılar Samsung Metin'den konuşmaya motorunun yeni versiyon seslerini kendi Samsung olmayan cihazlarında kullanmak istiyorlar. Ben de bu haberi aldım. Bu haber benim kulağıma geldi. Buna uygun bir modifikasyon yapmak istedim. <gülüyor> Ve Samsung metinden konuşmaya motorunun modifiye edilmiş halini ürettim. Ee, <gülüyor> pardon özür dilerim. Hasta oluyorum galiba. Boğazım biraz tuhaf. Sesim de değişik çıkabilir. Kusura bakmayın. Ee, bu haber kulağıma geldikten sonra Samsung metinden konuşmaya motorunun <gülüyor> modlanmış ve özellikle yeni versiyon seslerini çalıştıran bir sürümünü ürettim. Ee, uygulama sadece metin okuma motoru olarak işlev görmüyor. Ön belleği temizleme, gereksiz dosyaları silme gibi işlemler de yapıyor. Şimdi yorumların altına gelecektir. Ne yaptın öyle? Ee, temizleyici uygulaması mı yaptın yoksa ses motoru mu yaptın diye soracak olanlar olur. Ee, bir nevi hem temizleyici hem ses motoru ee, yine ana menüde bir başlatıcı simgesi yok arkadaşlar her zamanki gibi ayarlardaki metinden sese bölümüne girip oradan etkinleştiriyoruz bunun haricinde e, uygulamaya girerken ve uygulamadan çıkarken gereksiz dosyaları ve remi temizliyor ses seçimini nereden yapacağız İki ayrı ses motoru olarak seçecek miyiz? Hayır. Öyle bir olay yok. İki ayrı ses motoru olarak seçmiyoruz. Ee, Samsung metinden konuşmaya motoru ayarlarına giriyoruz. Evet bu modlanmış sürümü ayarlarına girilecek şekilde modladım. Ee, ben kullanmayacağım bu arada. Ben sileceğim bunu. O yüzden bu videonun altına bir dosya TC linki bırakacağım. İndirmek isteyenler indirebilir çünkü bende zaten yeni versiyon sesler telefonda yerleşik olarak var ve ben zaten yeni versiyon sesleri beğenmiyorum sevmiyorum O yüzden sileceğim Ne dedik uygulamaya girerken ve uygulamadan çıkarken Remi ve ön belleği temizliyor gereksiz dosyaları siliyor Ses seçimi kısmı basit yine Normal Samsung metinden konuşmaya motorunu tercih edilen metin okuma motoru olarak seçtikten sonra Ayarlarına giriyoruz Ayarlardaki Türkçe Türkiye Bölümüne girip Daha doğrusu bu bölümün sağ tarafındaki ayarlar düğmesine girip e, Ses seçimini Oradan yapıyoruz İşin teorik kısmıyla e, Sizi sıkmadan Hemen kuruluma geçelim ben sesleri Kurduğum için bende sesler kurulu olduğu için Ses kurulumu yapmayacağım. Sadece ses motorunu yükleyip seslerin nasıl çalıştığını göstereceğim. Ama size ses verilerini göndereceğim. Hmm, çok fazla işlevsellik kattığım için uygulamaya dosya boyutu birazcık büyüdü ama e, sanırım hoşunuza gidecektir uygulama. Evet giriyorum buraya. Evet. Galaxy TTS Alt çizgi plus Alt çizgi Pro Alt çizgi TTS Plus Pro olarak adlandırdım ben bunu. Galaxy TTS Alt çizgi plus. Bu arada yüklerken ne oluyor ya böyle uygulama hazırlanıyor falan diyor bu ne iştir falan diye merak etmeyin. İçindeki komut dosyalarının boyutu çok büyük olduğu için yüklemeye hazırlarken e, tıpkı Nokia telefonlardaki uygulama yükleme işlemi gibi yüklemeyi hazırlayarak yüklüyor. Yükle, Şöyle yapayım. Yükleyeyim Fakir, İzin isteklerini baştan istiyor. Yani seçtikten sonra ses motoru olarak. istediği izinleri gösteriyor. İleri deyip çalıştırabiliyoruz. Şimdi yüklüyorum. Paket bilinmiyor. Tabii o dışında. Uygulama hazırlanıyor. Uygulama hazırlanıyor diyor. Hazırlasın uygulamayı. Bu kadar Plus Pro. Bu uygulamayı istiyor musunuz? Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diye sordu. İptal. Yükle düğme. Yükle diyorum. Görenler için, görenler için söylüyorum. İlerleme çubuğu biraz yavaş ilerliyor çünkü gerçekten içindeki komut dosyalarının boyutu büyük oldu. Evet. Şimdi uygulamayı kullanırken uygulamanın ne yaptığını göreceğiz zaten. İşin teorik kısmıyla fazla sıkmayalım sizlere. Paket yükleyici. Galaxy TTS Plus Pro. Galaxy TTS Plus Pro. Uygulama yüklendi. Uygulama yüklendi. Bitti, Bitti diyorum. Ve buradan çıkıyorum. Van. Pro. Navigasyon çubuğu. Ana. Taktik menüsü. Şimdi metin okuma ayarlarına giriyorum. Metin okuma ayarları. Van. Ana ekranı. Metin okuma, tercih edilen motor, akapela TTS, tercih edilen motor, tercih edilen motor. Ses motorumuz burada. İşaretli değil, radyo düğmesi, Samsung metinden konuşmaya motoru. İşaretli değil, radyo düğmesi, Google ses hizmetleri. İşaretli değil, radyo düğmesi, Galaxi TTS Plus Pro 3.19. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Galaxy TTS Plus Pro geldi buraya. Seçiyorum. Tekka. Konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerle dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Galay TTS Plus promotorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirelsin mi? Liste dışında. Bu arada uygulamanın içeriğindeki bazı menüleri değiştirdim. Bazı menülerin isimleri değiştirildi. Onu değiştirdim. Göreceğiz şimdi. Hepsini göreceğiz. İptal. Düğme. İptal. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Tamam. Düğme. Tamam. Etkileştirmek için iki kez dokunma. Evet. Kadar TTS Plus Büro uygulamasının neleri erişmesine izin vereceğinizi seçin. Kayıp yeri, cihazınızdaki fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişme listede. İki, açık geçişli düğme, kamera, fotoğraf çekme ve video kaydetme. Açık geçişli düğme, ana. Bazı arkadaşlar modladığım uygulamalara neden böyle bir izin geldiğini sormuş. Bu fotoğraflardaki metinleri ve yüzleri tanımaya yardımcı olacak şekilde tasarladığım için böyle oluyor. İbtin. Devam. Devam diyorum. Tercih edilen motor. İş... Galaxy TTS Evet. Galaxy TTS Plus Pro'yu seçtim. Geri gidiyorum. Galaxy TTS Plus Pro. uygulama Android'in daha eski bir sürüm için ve düzgün çalışmayabilir. Güncellemeleri kontrol etmeyi deneyin veya geliştiriciyle iletişime geçin. Liste dışında. Önbelirtiler. Yedi filozof, yedi direktör istedik. Tamam. Tamam diyorum. Evet, Tıpkı Vocalizer ses motorundaki ya da S Voice klasik TTS'deki gibi ...yahut da Loquendo TTS'deki gibi, bu uygulama Android'in eski bir sürümü için tasarlanmıştır. Diyor. Ayarlarına girelim. Ayarlar. için Bir de daha önceki, daha doğrusu az önceki anonsu duydunuz. 7 adet gereksiz dosyayı ve ön te temizledi program. Samsung Galaxy Premium Yukarı gezinir. Büyüme, liste dışında. Etkileştirmek için 2 kez dokunma kez basılı <gülüyor> e, Aynı şeyi çıkarken de yapacak. E, uygulamayı ve ön pardon. Gereksiz dosyaları ve ön temizleyecek. Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Premium TTS ayarları. Ses 2 1, 10 öğret. Etkinleştirmek için kez dokunma. Ses verilerini yükleyin diyor. Buraya basmanıza gerek yok. Kaldı ki bassanız da bir şey çıkmayacak zaten. Boş liste artık burası. Gördüğünüz gibi hiçbir sesi göstermiyor. Buradaki ee, direkt bağlantıları sildim. Artık burada ee, listelenen hiçbir şey yok. Liste öğelerini ve direk bağlantılarını sildim. Buradan ses verisi yükleyemezsiniz. Bunu niye böyle yaptığımı soracak olursanız. Samsung kullanıcısı olmadığı halde bu programı kullanmak isteyen arkadaşlar. Buraya girdiğinde herhangi bir hata almasın diye bunu böyle yaptım. Burayı böyle yapmak zorunda değildim aslında ama. işte ee, Samsung dışı cihazla e, kullanan arkadaşların bu seçeneğe ister bilerek ister yanlışlıkla basma sonucu e, girmesini ve buradan bir hat, durduruldu hatası veya başka bir donma çökme hatası almaması için buradaki e, dosya pardon buranın yönettiği bu alanın yönettiği dosyanın içindeki her şeyi sildim. Burada hiçbir şey göstermiyor. Geri çıkıyorum. Özetle buraya girseniz de yani girmenize gerek yok. Girseniz de buradan bir şey yükleyemeyeceksiniz. Boş burası. Zaten ben size sesleri dosyalarını APK şeklinde göndereceğim. Önce ses motorunu sonra erkek sesini sonra kadın sesini Kuracaksınız ve çalıştıracaksınız. İkisini birden kurmak zorunda mıyım? Sadece birini kurabilir miyim? Yani sadece erkeği veya sadece kadını kurabilir miyim diye soracak olursanız, evet. Şart değil, ikisini birlikte kurmanız. Birinden birine, sadece erkeği ya da sadece kadını kurabilirsiniz ya da her ikisini birlikte de kurabilirsiniz. Bu zorunlu bir işlem değil, tercihinize göre erkeği tercih eden erkeği kurar kadını tercih eden kadını kurar her ikisini birden tercih eden ses motorunu kurduktan sonra her ikisini birden kurar bu tercih meselesi arkadaşlar zorunlu bir şey değil devam edelim sürüm Evet sürümü denetleyemiyoruz yine Türüm kısmından yönettiği dosyanın içindekileri de sildim. Diller ve sesler başladı. Diller ve sesler bu arada diller ve sesler bölümünde e, İngilizce Amerika Birleşik Devletleri var. Onu silemedim. Ona dokunmanıza onu seçmenize gerek yok ki zaten çalışmayacaktır. Artı Türkçe Türkiye bölümüne de direkt olarak e, üstüne tıklamayın uygulama çöker, kapanır. Bunu sadece ayarlardan yapacaksınız. Bakın şimdi. Bunu direkt üzerine tıklarsanız program çöker, kapanır. Zaten bu sadece ismi görünüyor. Ses verisi yok burada. İsmini de tamamen silecektim ama uygulamanın hangi alanında Yerleşik olduğunu bulamadığım için silemedim onu o kaldı orada. İşaretli, radyo düğmesi, Türkçe, Türkiye, kadın, Türkçe Türkiye Kadın bunun da üstüne direkt olarak tıklarsanız program çöker kapanır direkt tıklamak yok. Sadece şu ayarlar menüsünden. Düğme. Bu düğmenin artık iki ismi var. Ses seçimi, ayarlar, düğme diye bu düğmeye ikinci bir isim ekledim. Buraya bastığımız zaman. Türkiye, kadın, için iki kez kadın sesi seçili halde geliyor. Erkek sesine geçelim. Erkek. Dediğim gibi ben bunu kullanmayacağım. Çünkü yeni sesleri sevmiyorum. Ki zaten sevsem de sevmesem de yeni sesler sistemde yerleşik. O yüzden ben bunu e, sizler için modladım. Sizler için ürettim arkadaşlar. E, yani Samsung cihaza sahip olmadığı halde bu Samsung metinden konuşmaya motorunu özellikle yeni sesleri kullanmak isteyen Değerli arkadaşlar için ürettim. Benim işim yok arkadaşlar bu seslerle. Ee, dosya TC sitesine yükleyeceğim bunu ve ses verilerini Oradan indirip Kurup kullanabilirsiniz. Bir de yedekleme servisine atmanızı öneririm. Çünkü bir daha sefere bende olmayacaktır. Bu dosyalar sileceğim. Bu, bu e, Uygulamayı Hani şimdi soracaksınız. Kendi modladığın uygulamayı nasıl siliyorsun? Emeğine emine de mi acımıyorsun? Emek verdin sen ona diyeceksiniz ama sevmiyorum arkadaşlar ben bu programı. O yüzden sileceğim sizinle paylaştıktan sonra. Bir daha sefere istediğinizde size dosyayı veremeyeceğim çünkü ben saklamayacağım, bende olmayacak. Sadece bu videonun altına do dosya tc adresi bırakacağım. Dosya nokta Türkiye Cumhuriyeti web sitesinden indirebilirsiniz. Tabii ki bu web sitesi bu dosyaları sakladığı sürece. Açık kaynak lisansları 9 bölü için 2 kez Açık kaynak lisansları diyor. Burada bir şey yok. Burası zaten İngilizce bir e, alan. Dikkat edin şimdi çıkıyorum buradan. Metin okuma. Ayarlar 1 bölü 6. listede 6 bölü. Ön bellek temizlendi. 3 direktör istedeyim. Etkinleştirmek için iki kez dokun. Önverleyi temizledi ve 3 adet gereksiz dosyayı sildi. Metin okuma ayarlarından çıktığım zaman da aynı şeyi yapacak. 2 üyeden ABA verilmiş seçenekten. 1 üyeden 2 tanesi gösteriyor. Etkinleştirmek için iki kez dokun. Ekran sayfa 1/1 Evet, eee ve gereksiz dosyaları temizledi ama bu defa anons etmedi. Samsung kullanıcılarına gelince bu uygulamayı kullanabilirsiniz. E, ses verileri zaten Galaxy Store'dan indireceğiniz için hem orijinal Samsung metin konuş metinden konuşma motorunda hem de bu modla modlanmış e, uygulamada Aynı seslerini yönetebilir ve kullanabilirsiniz. Ama bence gerek yok yani. Kaldırabilirsiniz Samsung kullanıcıları. Bunu denemek isteyen grup deneyebilir ama telefonunuzda tutmanıza gerek yok. Zaten var bunlar. Ve güzel de değil açıkçası. Ben bunu sadece Samsung cihaz sahibi olmadığı halde Samsung metinden konuşmaya motorunun Yeni ses verilerini kullanmak isteyen arkadaşlar için modladım. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.